Merhaba aşkım, hoş geldin. Ya kusura bakma, ayet. Apar seni. Sağ ol, sağ ol. Biliyorsun. Uzun sürede böyle hastayım. O yüzden seni çağırdım da. Sizin nasıl başlayacağımı bilmiyorum da. Artık salım için karar verdim. Kaç yıl oldu bilmiyorum. On yıl herhalde. Birlikte olmamız. <gülüyor> çok hafif Atalarımızdan dediğin gibi, her şeyin başı sağlık. Durumda hiç iyi değil. Zaten görüyorsun, sık sık öksürüyorum. Yalnız sende nasıl ayrılacağımı bilmiyorum. Sen de biliyorsun ki iyileşmem için senden ayrılmam lazım. Ondan için kendine iyi bak. Böylece tün... bir daha beni ara. Bu da senden kalsın. <gülüyor>